Merhaba Eda Hocam, nasılsınız? Günaydın. Amaç ne bugünün? Amaç aşk. Diğer amaç. <gülüyor> Davraz'a gideceğiz biz şimdi. Davraz'da kayak yapacağız. Gel Mika. Gel oğlum. Bir. Gel. Gel. <gülüyor> Söylenme. Kameraları sevmez. Gel. Bak bu ne? <gülüyor> Gel kokla. <gülüyor> benim oğlum benim. Dünya güzel. Evet, şimdi daha fazda kayak zamanı. Karacören Barajı Urdur ve Isparta yolcularının muhakkak durduğu güzel bir göl. Müzik Davrıza geldik. O kadar kalabalık ki yani. Bir günde gelmişiz bence. Yani. Çok yanlış bir gün. Bakın yani şu kalabalığa. Bu kalabalıkla nasıl kayacağız hiç bilmiyorum. Aşırı kalabalık. Evet selam. Selamlar. Ne İyidir. Bugün ilk kayak deneyimimi yaşıyorum. Çok mutluyum. Eda ilk kayak ni deniyor bana, bana denedi. Birkaç kere yaptım. Nefisti vallahi. Tabii çok az düz yerde. Bence gayet başarılıydım. Hocam. Gayet başarılı geçti. Hava çok güzel, güneşli, sıcacık. Etraf pırıl pırıl. Hep çok yüksektir. Biz de yavaş yavaş başlayacağız. <gülüyor> Isınırsa bir daha keyifli hale daha Burası çok kalabalık ya. İlk defa böyle bir kalabalık var. Aşağıda ben hiç böyle bir şey görmemiştim. Neyse Tivara'ya gideriz. var mı? Kartlar. Ne var mı? Kask, kask yok. Kask. Yok. Kaksız alamıyorum. Ciddi misin? Kaksız almıyormuş Gökhan. Ne? Kask. gelsin böyle. E Doş, dur, seni alacağım bekle. böyle hazırsan bırakıyorum tamam hadi. kafan kay kayıtta hadi bakalım güzel güzel kışkırt bir var başladı. Önde Gökhan. Güzel güzel çıkıyorlar. Ben de rahatım. Bacak arama aldım. Böyle olunca ağırlık dengesi çok daha rahat oluyor. Evet. Deneceğim! Çok dik ya. Hı? Çok dik ya. Orası gibi. Aynı yani mı? Hı, aynı. Orada 3 silo olam deniyorsa burada 3 silo. Ben orada 5 deniyordum. Burada olmayınca demek ki. <gülüyor> Nereye kadar pis gidiyor? Şuraya kadar gidiyor mu? Tam tümünü yazmışlar sanırım da. O taraf biraz daha dik. O tarafa gel. Ha eyvallah. Tamam. Ha, tamam tamam geliyorum geliyorum sıkıntı yok Ha ah, geldim yani. 4'lüs evet, kutu yok. Tamam. Abone abi git git. Atayım inin. Ne abi? Uçurum ya bura. Kızın kesmezse öbür yoldan geç. Sen aşağıda bekleyeyim. Kızın keser mi kesmez mi? Vallahi ne, ne kesiyor ne kesmiyor abi. Fena değil yani. Biraz da gölge düştü, uzadı haberin olsun. İstersen diğer taraftan inelim. Şurada şuradan öbür basite mi geçelim? Yok. Buradan kırmızıdan. Ya şuradan salon şuraya geçmeyeceğiz merak. Ka bak kalma. ne yaparım biliyor musun? Baktım kaptırdım şu karşı yokuşa çıkar geri inerim. Tamam tamam. Tamam. Geliyorum. Burası buz arkadaşlar dikkat edin. Nasıl yiyeceğiz bilemedik ama. tamam? It is. I know. Yeah, I'm going to go. I'm Şu orada değilim görmedim. Ay, şimdi geldim. Tabi. Haydi Evet, şu an Mert Bey'in profesyonel kayışlarını seyredeceğiz. Ösek profesyonellikte kayış sergisi. Evet. Tamam da, haydi gidelim. Haydi bakalım. Oo, yetişemiyoruz. Süpersin, daha iyi mi? Süpersin, daha da iyisin, valla. Her seferinde katlıyorsun. Buradan tamam, mı yine? Kayıttayız, hayır, buradan. Kalabalık evet, yani. seni buradan alayım. Kalabalık, kalabalık. Siyah, Siyah pistten yani. alayım beyefendi. Slalomlarla. Evet. Akstra'ya. Neredeler? 17 kaldı, olmam kaldı. Herhalde bir şey. Tırmaları da yapalım. Sen de Ben olmaz. En son en kızı gelirim. Evet, takip evet. ediyorum, takip ediyorum. Kafana göre takıl, istediğin gibi git. <gülüyor> evet. Düşüşünü de seyrettik. Gitti ya. Yazık oldu ya. <gülüyor> ben orada fazla döndüm. Çok fren yaptım. Sorun yok. dinliyorum. olmadı, benimkileri değil. Evet, bu Gökhan'dı. %100 belli. Uhu!